Bye. <laughs> Merhabalar efendim, sevgili açık beyinler. Bu akşam değişik bir formatta karşınızdayız. Evet. İki tane cici güzel misafirimiz var. Çok enteresan mevzular konuşacağız. Bugün konu beni aşıyor. Çünkü zira hayatım boyunca muhtemelen hiç yapamayacağım şey. Muhtemelen dedim bir açık kapı bırakıyorum. Doğum diye bir meseleden bahsedeceğiz. Doğum denen mesele milyonlarca yıldır canlılar aleminde gördüğümüz eşeyli üreme ile beraber canlının hayatına girmiş bir şey ama insan için ekstra bir durum. Özellikle içinde yaşadığımız 21. yüzyılda potansiyel anne babaların kafasında, özellikle de annelerin kafasında çok soru işareti oluşturan bir konu. Bugün Doğum Akademisi'nin kurucuları sevgili doktor Hakan Çoker, bu uzman psikolog Neşe Karabekirle beraberiz. Enteresan bir şey yapıyorlar. Keşkesiz Doğum diye bir ekolün kurucuları aslında ve doğru biliyorsam bu topraklara özel değil mi? Bu sizin biraz üretiminiz bir şey. Bugün o konudan azıcık bahsedeceğiz. Sağolsun Hazal bizi tanıştırdı. Bugün yine ana sorularımız Hazal'da. Ben konuyla ilgili uzaktan meraklı bir fizyolog olarak aralara ara ara girerek merak ettiğim konuları soracağım. Bazen biraz provoke etmeye çalışacağım. Ama izleyen bütün dostlarımıza yayın öncesi yaptığımız muhabbetten aldığım ilhamla diyorum ki enteresan mevzular geçecek haberiniz olsun. Emniyet kemerlerinizi takın. Daha önce duymadığınız bir şeyler duyabilirsiniz. Özellikle de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız makul bir zaman sonra bu yayını dikkatli izleyin ve Hakan Hoca ile Neşe Hoca ile tanıştığınızda bu akşam memnun olacaksınız eminim. E, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sizleri burada aramak çok güzel. Çok güzel bir çok başlangıç güzel. oldu. Eyvallah sağ olun. Ee, evet potansiyel bir anne adayı olarak Hazal'a topu atalım bakalım neler merak ediyormuş bir görelim. Yürü, Hocam bunu genetik olarak ve yaş olarak potansiyel kabul ediyorum. Abi, ve... abi, potansiyel yani sonuçta potansiyel ne zaman olacağı belli değil. Hocam, Şöyle başlamak istiyorum. E, Keşke siz doğum diyoruz. E, doğum akademi diyoruz ama bu keşkesiz doğum nedir? Ya yani biz çok biliyormuş gibi soruyoruz. Keşkesiz doğum. Ama nedir bu keşkesizlik hali? Kim için keşkesiz? Bize bunu bir açıklar mısınız? Şimdi keşkesiz doğum aslında bizim böyle hiç yok yoktan yarattığımız bir şey yok. Aslında yıllardır gelen doğum hikayesinin bir formata doğru gitmesi. Keşkesiz doğum için bir aileler bir eğitim alıyor. Eğitim şunun için şart, bizim gibi mal praktisi davalarının çok yüksek olduğu bir yerde bilgi olmazsa aile anlamıyor bir şeyi ve ihmal ile komplikasyonu karıştırabiliyor. Yani bilgi olduğu zaman bu bir kere doktoru da rahatlatıyor. İki bilgi olduğu zaman kararlara aktif katılıyor ki karara aktif katılmak doğumdan memnuniyeti arttıran birinci şart. Şimdi bir bilgi alıyor, iki bu bilgi gelince bırakıyor doğum kendi başlasın çünkü o zaman bebeğe saygı başlıyor. Bebek hazırım mesajı verince ki bundan daha garantili hiçbir şey yok bebeklerin iyi olduğuna ve hazır olduğuna dair. Ve kendi başladığı zaman doğum her şey daha kolay gidiyor. Doğumun kendi başladığı ne oldu o zaman? Bütün hormonlar fizyolojiye saygı geldi ve aktif salgılandı. Oksitosin, endorfin, adrenalin ne varsa ve bilmediğimiz daha bir sürü şey. Hormonlar tam salgılandı, müdahaleler mümkün olduğunca... Rutin yapılmıyor. Yani fabrikasyon her kadına yapılmıyor. Doğum olunca bebek direkt anne kucağına konuyor. Kordonu normal zamanda kesiliyor. Ve bebek orada da bırakılıyor. Çıplak, tentene, temas. Ki bebeğin en büyük ihtiyacı doğar doğmaz güveneceği bir kişi. O da anne. Ve doğumdan da herkesin yani annenin temelde merkezde ve bebeğin ve babanın ama yetmiyor. Anneannenin, babaannenin, doktorun, ebenin, oradaki destekçi herkesin neredeyse oradaki müstahdemi bile oh be ne güzel bir başlangıç yaptık dediği bir doğum şekli. Bir çeşit aslında 21. yüzyılın doğal doğumu da diyebiliriz yani. Burada belki şöyle küçük bir ekleme yapmak isterim aslında. Şimdi biz psikologlar olarak doğum öncesinde, doğum sonrasında, hamilelikte çalışıyoruz, seanslar yapıyoruz. Bu zaten kendi normalimiz. Fakat dünyadaki doğum ekipleri ritüelinde doğum psikoterapisi diye bir kavram yok. İsterseniz ondan sonra da açarız. Bu keşkesiz doğum ekibine de özel bir kavram. Çünkü doğuma o anda girip, yani daha önce seanslarla çalışıp, Doğum psikoterapisi, doğumda psikoterapi yapılır mı yahu? Hani kadın orada bir sürü şey yaşarken ne yapacağız yani? Yat bana çocuk, yani bir durum var ortada. <gülüyor> e, dolayısıyla da aslında oradaki hünero bir anlamda da. Yani orada tıkanan doğumları diyelim, uzayan doğumları diyelim. Veya bir şekilde fizyolojik veya mekanik bir sebebe dayanmayan doğum durmaları da var elbette ki. Bir sürü onun da sebebi var. Dolayısıyla da doğum psikoterapisti orada doğum anında doğum zamanı ne kadar sürerse sürsün. Doğum şekli ne olursa olsun. Bakın buna çok dikkat çekmek istiyorum. Çok sorulan bir şey bu. Doğum şekli ne olursa olsun. Bir iyisi, bir kötüsü, olumlusu, olumsuzu hiçbir şey yok. E, 30 saatte sürer doğum. Sonra sezaryana da döneriz. Dört gün de sürer. Benim en uzun doğumum dört gün mesela. <gülüyor> Dolayısıyla <Aman ya. gülüyor> işte ha o o çok güzel bir şey oldu. Yani o bütün bu doğum hikayelerini gözlerimizi açmadan o da olur, öyle de olur. Doğumun içine bakarak uyuruz, kalkarız, eğleniriz, konuşuruz, merdiven çıkarız, tekrar dağılırız evlere sonra tekrar döneriz. Yani böyle bir doğum şeklinden bahsedince işte o zaman ve bu kararı da beraber verirsek aileyle beraber. O zaman herkes keşkesiz çıkıyor. Eski Bu hemen, hemen aklıma bir şey geldi. Keşkesiz doğum var demek ki doğumu keşkeli yapan bir şeyler var. Mesela sizin anlattığınızdan benim aklıma gelen tıbbiye de ağırlıklı olarak keşkelerin benim gördüğüm en büyük nedeni standart değerler tablosu diye bir sıkıntımız var bizim. Herkesin ortalamaya uyması gerekiyor doğumda da galiba böyle bir şey var. Şu kadar sürmeli, şöyle olmalı. Pembiş, maviş bilmem ne. Böyle bir takım standartlar var kafada herhalde. Galiba keşkeler oradan geliyor. Doğru muyum? Onlar olabilir. Bir kısmını ona bırakacağım e, Hakan Bey'e. Fakat şunu da eklemem lazım. E, bir çutu keşkesiz doğumun ki birth with no regret bu arada. Yani uluslararası da e, Kur'an ve kitap olarak da doğum ekiplerinin içine girmiş durumdayız. Fakat hiç düşünülmeyen başka bir taraf ise bu kadın doğumcuların, ebelerin, hemşire ve bütün sağlık personelinin psikolojisi neredeyim? Yani bu insanlar çünkü doğdular. Bu insanlar doğurdular. Bu insanların çeşitli travmaların maruz kaldılar. Şiddete bile maruz kaldılar. Ve dolayısıyla da sizin, benim işte belki gelecekte Hazal'ın doğumuna girecekler. Ve o yüklerle beraber girecekler. İşte bunun biraz da hafifletmek, o yükleri de azaltmak da hedefimiz. Yani böyle birkaç tane ayağı var. tek şeyi belki unuttuk. Her zaman kolay konuşunca herkes biliyor zannediyoruz. O da şu yani buraya kadar anlattığımız doğumun fizyolojisi ve ihtiyaçları anne bebeği. Keşkesiz doğum ekibini farklı kılan ekip çalışması. Bu ekibin içinde bir doktor var. Bir ebe ve aynı zamanda dolalık yapan yani birebir kesintisiz destek veren bir ebe var ve az önce Neşe'nin anlattığı daha önceden onunla çalışmış geçmişini bilen her şeyini bilen bir doğum psikoloğu var. Dünyadaki farklı kılan olay zaten bu doğum psikoloğunda aktif doğuma ve hem aileyi desteklemesi, bunun yanında biz çok rahat ediyoruz, hem de doktor ve ebeyi de desteklemesi. Çünkü tüm doğumlar öyle sanıldığı gibi lay lay long, kolay da olmuyor. Çok zor kararlara da gidebiliyoruz, istemediğimiz şeyler de oluyor bazen. Yani hocam, bahsedilen bu keşkesiz doğum sadece anne ve bebek için değil, doğuma giren herkes için keşkesizlik hali değil mi? Evet, yani doktor öyle. için, ebe için, dolayı için herkes orada oradan keşkesiz hatta o doğumun mucizesine tanıklık ederek çıkmış olmasını bekliyor. Evet. Bunu hissederek. Biz mesela sezeryanda da anne baba girsin istiyoruz, bebek kucağa gelsin istiyoruz. Mesela başta bir garip geliyor hiç yapmayan anestezi uzmanları hemşehriler. Bu nereden çıktı, işimizi çünkü yoruyor vesaire. Önce böyle bir otomatik tepki geliyor ama 4-5 doğum sonra. Bir dakika ya ameliyat birden doğuma döndü diyorlar. Buluşma anına biz de destek oluyoruz ve onu gerçekten coşkuyla artık ameliyattan çıkıyorlar yani. Ben üç çocuğum da oldu. Benim 3'ünün de sezaryanına girdim. Hatta kayıtlarda üçünde de tekrar eden bir anım var. Bütün operasyonu baştan itibaren kameraya çekiyorum 3'ünde de var böyle elimde kamera standart baba her ne kadar tıp fakültesi mensubu olsanız da o heyecan devam. yani. her üçünde de rahim açılıp da çocuk dışarı çıktığı anda benim kamera yere bakıyor. Çünkü ben o sırada çocuğa inmiş bakıyorum. 3'ünde de kamera yarı çekiyor. Üçün de doğumunu denk getirememişim. Fakat o meseleye şahit olmak yani dediğiniz gibi sezaryen bile olsa babanın oradaki dahliyetini çok değiştiriyor. Yani meseleye olan yakınlığını çok farklı. Bir de dışarıda işte volta atıp beklemek var. diyorum onu yapmadığım için çok şükür diyorum. Hani ilk bağlantıyı anne kadar olmasa da bir baba da yakalayabiliyor. Gerçekten önemli bir şey.